Daha tahmini okup paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıktan da e, gördüğünüz gibi dünkü videomuzda paylaşmış olduğumuz birden iki maçımız başarılı bir şekilde geldi. Dilerseniz ona bir göz atalım. Söyleyeceklerim var arkadaşlar. E, dikkatli dinlemenizi öneriyorum. 19.55'te başlayacak Dundalk. 3. maç. Maçımız arkadaşlar, saat 19.55'te başlayacak Dundalk Molde maçı. Ben bu maçla ilgili arkadaşlar, maç sonu 2 diye düşünüyorum. Yani Molde bırakmaz biliyorsunuz ligde Bodo Glimti. Farklı bir şekilde yendi. 4-2 gibi bir skorla yendi.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 A birden k bitebilir diyorsam hemen 1'den 2 oynamayın. Yani sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz bunu. Ufak mistilerle. Yani ilk yarı durdum kalır. 1-0 diyelim. İkinci yarı molde çevirir maçı. O şekilde bitirebilir maçı. Üçüncü maçımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani ters bitmesini beklediğim bir maç. Ha, olur mu? Olur. Maçımız bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi dikkatli izleyen ve takip eden arkadaşlarımız mutlaka kazanmışlardır. Yalnız bazı arkadaşlar videolara giriyor. Mesela Üçüncü maçımız arkadaşlar. Mi? Videoyu bu şekilde ben ileri sarıyor. E sen böyle... Gel Sararsan bu güzel kardeşim, maalesef bir şey arkadaş, anlayamazsın. Bu şekildeydi arkadaşlar, ne, sen anlarsın, yani, ne ben sana bir şey, şey anlatabilirim. O maçla ilgili ben ilk yarı bir biter, e, bir sıfır, yani bir gol atar Dundalk, ikinci yarı e, molde maçı çevirir demiştim. Tabii ki dikkatli izleyen kardeşlerimiz mutlaka kazanmışlardır. Ayrıca videomuzda vermiş olduğumuz menemen Bursaspor maçı. Şöyle ben göstereyim maçlarımızı. Evet. 20 oran arkadaşlar. Dundalk molde maçı. Birden 2 biter demiştik. Maç sonucu 2 demiştik. İlk yarı 1 demiştik. Yine menemen Bursaspor maçı karşılıklı gol var ve üste gidecek demiştim yani dikkatli dinleyen arkadaşlar Celtic-Milan maçına maç sonucu 2-1 maç sonucu 1 dedim PSV Granada 2-3 golda kalır demiştim yani bunlar bir başarıdır arkadaşlar kanalımızın ee, başarı yüzdesi %80-90'larda tabii ki dikkatli dinleyen takip eden arkadaşlarımız mutlaka kazanacaklar Bugün sizler için 8 tane maç hazırladım. Maçlarımız bunlar arkadaşlar. Dileyen alsın çıksın hemen. Hiçbir şey zaman kaybetmesin. 3 tane skor tahminim var bugün. Yani güvendiğim Tabii ki şans, şansımızın yardımıyla kazanabileceğimiz 3 tane skor tahminimiz var. Skor tahminlerimiz baya yüksek arkadaşlar. Onları da inşallah e, güzel bir şekilde oturturuz. Yani toplam bin oran yapıyor. Üç maç, üç tane skor bin oran yapıyor. Tabii ki hepsi gelecek diye bir şey yok. Yani hepsi de gelebilir. Ama bu bir e, çalışmadır, analizdir. Ben yaklaşık 4-5 saat bilgisayar başındayken sizler... E, sosyal aktivitelerinizi yaparken ben bilgisayar başındayım arkadaşlar emeğe maalesef maalesef saygı yok videolarımızı izleyen 200-300 kişiyi beğenen 10 kişiyi beğenin demiyorum artık ee, yani bilmiyorum çok da önemli değil ee, beğenip beğenmemeniz beğenen arkadaşlara teşekkür ediyorum beğenden kastım arkadaşlar veya yorumdan kastım sadece etkileşim olsun videolarımız üst sıralara çıksın insanlarımız kazansın istiyordum ben. Tabii ki onlar kazandığı zaman ben de kazanacaktım. Ama çok zor değil. Biz mobil uygulamamızda zaten kazanıyoruz kazanacağımızı. Çok şükür ihtiyacımız yok. Bir beğeniye, kimseye de söylemiyorum ben. İster isteyen beğensin, istemeyen zaten beğenmeyen beğenmesin. Şunu söyleyeyim. Emeğe saygı yok Türkiye'de. Yani Türk insanında Maalesef emeğe saygı yok. Maçlara geçelim arkadaşlar. Skor tahminlerimiz de var. İlk maçımız notlarımızı da alalım. Maçları karıştırmadan sağlıklı bir şekilde verelim sizlere. İlk maçımız arkadaşlar Zagłębie Lubin saat 21:30'da başlayacak Zagłębie Lubin Let's Dance maçı. Bu maçta yaptığımız, bu maçla ilgili yaptığımız analizler iki buçuk üst maçımız iki buçuk üstü gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki karşılıklı gol varını da alabilirsiniz ama ben iki buçuk üstten yana kullandım tercihimi. İlk maçımız bu şekilde arkadaşlar. İkinci maçımız saat 20'de başlayacak Avusturya karışık söylüyorum ki not alabilirsiniz diye. Saat 20'de başlayacak arkadaşlar Grödyk-Anif maçı. Ben bu maçla ilgili karşılıklı gol var aldım arkadaşlar 1.48 oranda. Dilyen karşılıklı gol varını alır Dilyen üstünü alır 1.52 oranda. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Saat 19.30'da başlayacak. Nürnberg-Karstruhu maçı. Yine iki buçuk üstünü düşündüğüm bir maç arkadaşlar. iki takımdan da gol bekliyorum. Maç üste gidecek ama üstten yana kullanın tercihlerinizi. Dördüncü maçımız. maçımız Şöyle gösterelim. Saat 20.30'da başlayacak. Trakirken-Levbondorf maçı. Yine iki buçuk üstünü aldım ben bu maçın arkadaşlar. Biliyorsunuz taraf basine pek fazla güvenmem yönelmem ama maç kutluğundan dolayı bazen alabiliyoruz. Bu maçın da iki buçuk üstünü aldım arkadaşlar. Dilyen karşılıklı gol varını da alabilir ama ben iki buçuk üstten yana kullandım. Kuponumuzu verelim arkadaşlar. 3.15 oranlık kuponumuz var. Az önce verdiğim Avusturya Bölgesel Lig'den Trakizken-Lebondorf maçı 2.5 <gülüyor> üst. Zagłębie lubin leçya Gdańsk maçı 2.5 üst. Ve Nijmen'in go ahead, karşılıklı gol var. Toplam 3.15 oran yapıyor. Evet, analize kaldığımız yerden devam edelim. Yani ben 6-7 saat, 5 saat, 4 saat değişiyor tabi bültene göre. Analiz yapıyorum arkadaşlar. Emek harcıyorum. Videoları yüklüyorum. Maçları eliyorum. Bir 10 dakikalık video e, izlemeye hammülümüz yok maalesef. Yani izleyemiyoruz. Ama sürekli de kazanmak istiyoruz. Emek olmadan yemek olmaz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ben size. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. Saat bu başlayacak e, Belçika Prolik'ten Lig'den Korsik-Underlet maçına ben karşılıklı gol var aldım. Maç üstte de gidebilir, bir birde de takılabilir. Yalnız karşılıklı gol var, en ideal tercihimiz olsun arkadaşlar. Evet, Korsik maçını da verdikten sonra... Bir sonraki maçımız Danimarka Süper Ligi'nden Ring B. Odense maçı. Ben bu maçın iki buçuk üstüne aldım arkadaşlar. Tabi sizler de bir kontrol edin. Gözden geçirin. Aklınıza yatmayan maçı kesinlikle oynamayın. Link B. Odense maçı İki buçuk üst. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Hollanda birinci liginden saat 1945'te başlayacak. Nijmenin Go Ahead maçı. Yine bu maçın iki buçuk üstünü aldım. 1.45 orandan. 1.50'ye çıkmış. <gülüyor> Evet. eldi oranı var arkadaşlar. 2.5 üstün. Onu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve 7. maçımız. 7. maçımızı verelim. Hemen arkadaşlar. Jong-Utrecht. Tops maçı. Bu maçın da iki buçuk üstüne aldım ben arkadaşlar. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız. Zagreb'ye verdik. Gredik verdik. Nürnberg verdik. Evet. Nijmenik maçı var arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu maç karşılıklı gol var olacak. Nec, Nijmenik go ahead maçı karşılıklı gol var alabilirsiniz. 1.50 orandan dileyen üstünü alır dileyen karşılıklı gol var ama karşılıklı gol var en ideal tercihimiz olacak. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. 2 i̇ki ikişer e, ya da 3 MBS merkezi bağış sisteminin açmış olduğu üçlü maçlarımız var. Maalesef iki maç kabul etmiyor. <gülüyor> Buradan iki maç seçip sizin de güvendiğiniz, bültende güvendiğiniz bir maç varsa onu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol şans diliyorum.